Didem ve Murat yeni evlerinin 80 bölü 1 ölçeğiyle çizilmiş bir planına bakıyorlar. Çizime göre salonun boyutları 4 santimetreye 5 santimetre olarak verilmiş. Bizden Didem ve Murat'ın salonunun gerçek alanını bulmamız isteniyor. Elimizdeki çizim ölçekli olduğuna göre gerçek ölçüleri bulmak için ölçeği kullanabiliriz, öyle değil mi? Yani, 80 bölü 1 olarak verilmiş olan ölçek, gerçek ölçüleri bulmamızı sağlayacak. Gerçek hayatta bu evin çizime göre çok daha büyük olduğunu bildiğimize göre, ölçeği şu şekilde yorumlayabiliriz. Gerçek hayattaki her 80 birim için, çizimde 1 birim kullanılmış. Eğer gerçek hayatta 80 metrelik bir ölçümüz olsaydı, bu ölçüyü planda 1 metre olarak görecektik. Aynı şekilde 80 santimetrelik bir ölçüyü de 1 santimetre olarak göreceğiz. Ya da plandaki her 1 santimetrelik ölçü gerçek hayatta 80 santimetreye eşittir diyebiliriz. Bu plana bakarak evin plandakinden tamı tamına 80 kat büyük olduğunu ya da bu planın gerçek evin ölçülerinden tam 80 kat küçük olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ölçekler kafanızı karıştırdıysa gerçek hayatla bir karşılaştırma yapın. Böylece ölçeğin size ne söylemek istediğini daha iyi anlamış olursunuz. Mesela plandaki 4 santimetrelik bir ölçü, 4 santimetrelik bir ölçü gerçek hayatta daha büyük olacağı için 4 ile 80'in çarpımına eşit olmalı. Yani 320 santimetre olmalı. Gelin bunu maviyle gösterelim. Aynı şekilde salonun uzunluğunu da hesaplayabiliriz, değil mi? 80 çarpı 5 santimetre 400 santimetre eder. 4 metre. Ama şimdi metre falan demeyelim. Santimetreden metreye dönüştürme işlemini hesaplamadan sonra yapalım, değil mi? Neden olmasın? 400 santimetre çarpı 320 santimetre. 32 çarpı 4 128 eder. Ve üç tane de sıfırımız olduğuna göre, 128.000 kare eder. Peki, bunu metrekareye çevirmek için ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey aslında çok basit. 1 metrekarede kaç kare olduğunu bulursak, bu dönüşümü kolayca yapacağız. 1 metre, 100 santimetreye eşit. Alanı 1 metrekare olan bir kare düşünün. Bu karenin kenar uzunlukları 1 metre, yani, 100 santimetredir. Şimdi, bu alanı santimetre kare olarak hesaplamak için, 100 ile 100'ü çarpmamız gerekir. 100 kere 100 ise, 10.000 eder. O halde, 1 metre kare, 10.000 santimetre kareye eşittir, diyebiliriz. Buradan da, 1 metre karede 10.000 santimetre kare olduğunu buluruz. Peki, 128.000 santimetre kareyi metre kareye çevirmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de 10.000'e 10 bölmemiz gerekiyor. 128 e, 10 10.000'e bölersek, 12.8 elde ederiz. Aslında daha en başından bu dönüşümü yapıp alanı o şekilde de hesaplayabilirdik. Nasıl mı? 400 santimetre 4 metre eder. 320 santimetre ise 3,2 metre. 4 kere 3,2 metre ise 12,8 metre kare eder. Önce ya da sonra çok önemli değil. İki şekilde de salonun alanının 12,8 metre kareye eşit olduğunu bulmuş olduk. Şahane. Yine doğru bulduk.